Silahlar çek dur destur Bismillah mermi sıcak ve yakar yaşandım bir yok kadar patlar silahlar çek dur destur Bismillah mermi sıcak ve yakar yaşandım bir yok kadar hayat bu zor bilim anlar bilmez yaşantı yok milyonların hayata yaşantıyon çok seçenek yok maks 5 6 yol endipten geldik yer altı o belde makine var bel altı yok çok şeyler gördük dostlar gömdük olacağız atların şampiyon kadere verirken kayıplar şekil yok arabam yok babamlar resim son yaşım gibi yaşıyorum es geçip her şeyi tertemiz olamaz geçmişim akla neler tarafi derdim para ama çok para değil ben ailem sen kafan için istersin bunu ve bana gerekmezken pat patlar silahlar çek dur destur bismillah mermi sıcak ve yakar yaşantım bir yok kadar pat patlar silahlar çek dur destur bismillah mermi sıcak ve yakar yaşantım bir yok kadar dönmeli devran attımza görmedin hiçbir şey yaptım da aşsa tripin hepsine fa rahatsız kalmasın aklında 22 kalibre çantanda herkes her şeyin farkında nok pantan patlarsa şerefe her gün dostlarla karanlık tenha sokaklar istisna görsen dersin eyvah bizden pislik var değilim sizle ittifak edeceğim hepinizi istila ihtişamlı ihtilal soğuk yeni üründü patlar silahlar çek dur destur bismillah mermi sıcak ve yakar yaşandım bir yok kadar pat patlar silahlar çek dur destur bismillah mermi sıcak ve yakar yaşandım bir yok kadar